Merhaba Metin Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Biz i̇yiyiz. İyiyim. Herkesin keyfi yerinde mi? Onların da yerindedir diye tahmin ediyorum. Chatten yorum yazabilirsiniz bu konuyla ilgili. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için Metin Bey. Çok değerli bir katılım oldu bizim için. Böyle 45 dakika güzel bir sohbet etmeye çalışacağız. Yine chatten merak ettiğiniz sorular varsa Metin Bey'e en son yöneltebilirsiniz hepsinin de cevaplayacağını tahmin ediyorum süresi. Beğen bir cevap vereceğim. <gülüyor> <Söz>. <gülüyor> <gülüyor> Yok, tabii Biraz şey. seniz çok kısa kendinizi tanıtarak başlarsanız çok kişi tanıyor ama yine bir girişim. Tabii tabii zamanı iyi kullanalım. Ya boşverin yaşlı adamın ne yaptığını falan ama e, ben de mühendis kökenliyim ama gerçek hayatı bu finansın içine girince bu yatırımlara girince falan hayatımın en eğlenceli en zevkli dönemini yaşadım girişimcilik ekosistemiyle ee, ders veriyorum. Yaptığım yöneticilik işlerinin yanı sıra e, genelde yüksek lisanstaki arkadaşlarımıza işte interaktif pazarlama, girişimcilik, belirsizlik yönetimi gibi dersler veriyorum. Onun dışında e, zorlu grubunda görevlerim var. İnovasyon koordinasyonundayım, meslelicar kurulundayım. İşte Meslel Bençiz'in e, liderlik ediyorum. Onlarda normal işlerim. Patentlerim var birkaç tane. Onu da vurgulamam bir sebebi. Yani teknik konulara da ilgiliyim. Öyle sanıyordum. Yatırımcı olunca ya bunları bilmek gerekiyor. Bilmeyen yapamazmış gibi. ya Bilen kaybediyormuş. O yüzden <gülüyor> bilenle bilmeyen arasında hiçbir fark yoktu teknik detayları. Önemli olan tamamen buna güvenip riske almaya hazır olup bu işe e, atlamak. Süper. Çok güzel bir özet oldu. E, şimdi bizi dinleyen kişilerin ağırlıklı olarak yatırımcılar mevcut. Sizin de çok güzel bir fonunuz var ve birçok farklı sektöre yatırım yapıyorsunuz. Ben onların da merakını giderecek şekilde kriterlerinizi merak ediyorum. Yani nerelere Tabii. dikkat ediyorsunuz, nasıl yatırım yapıyorsunuz? O süreci biraz özetleyebilir misiniz? Tabii. Yani çok, bu çok sorulan bir soru ama ben ilk şunu söyleyeyim. Bu işin böyle gizli bir formülü olsaydı inanın gizli kalmazdı. Herkes bunu uygulardı. O yüzden ben yatırımcı olsam olabildiğince fazla insanı dinleyip onların hepsinden öğrendiklerimden kendi versiyonumu çıkarmaya çalışırdım. Ben nelere dikkat ediyorum? Biz ekip olarak bile öyleyiz. Aramızda genç arkadaşlarımız var. Ciddi katkı yapıyorlar. Hem girişimlerin bulunmasına hem değerlendirilmesine. Yani her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Ben ne, neye önem veriyorum? Bence herkes de öyle yapmalı. Yani bir alanda bir konuda sizi cidden çok etkilemeli. Değer önerisi diyorum ben ona. Yani öyle bir şey sunmalı ki o sunduğu şey gerçekten çok etkilendim demeliyim. Çünkü normalde bir yatırım akışına bakarsanız çok büyük bir girişimci havuzundan seçimler yapılıyor. Yüzlerce, yerine göre binlerce girişim içinden seçiyorsunuz. Yani bir şey sizi cidden etkilemeli ki o bin tanenin içinde öne çıkmalı. Ha, bu ne olmalı? Etkileyen konuyu bir söyle o zaman bize ona göre yapalım diyeceksiniz. Valla dediğim gibi tek bir formül olmadığı gibi girişimin tipine göre aslında öne çıkardığımız konuda değişiyor. Mesela çok böyle online bir girişimse, örneğin online ürün satıyorsa, oyun yapıyorsa, oyun üretiyorsa onların mesela daha fazla sayısal ölçümlerine odaklanabiliyoruz. Kaç kişi kullanıyor, ne kadar kullanıyor, kaçı kalıyor, retention ne böyle birçok bu sayıları evini bütün yatırımcılar öğrenmiştir artık online bir girişimdeki ölçüm kriterleri çünkü genellikle oyun falan gibi konularda bana ne soruyorsunuz ben kendi oğluma kızıyorum oyun oynuyor diye yani gidip bir de yatırım yaptığımı düşünün tabi esas onlara yatırım yapmak istiyorum ayrı bir konu böyle çok arkadaşım var kendi çocukları oynuyor diye dövüyorlardı şimdi baktılar 20-30 milyon dolara şirketlerini sattılar hiç adı sanıp duyulmamış insanlar şimdi herkes oyun işine girmeye çalışıyor yani bunun gibi ölçüm kriterlerini biliyordur. Biz daha çok üretim gibi konularda, yurt dışına açılma konusunda, pazarlamada biraz daha uzmanlığımız var. Öyle bir girişim gelirse mesela o konudaki yetkinliklerini arıyorum. İşte akademik bir girişim gelirse onun dünyadaki akademik dünya içindeki rekabetine bakıyorum. Buluşun kalitesine bakıyorum. Bazen hiçbir buluş olmasına gerekmiyor. İş modeli çok sağlam bir iş modeli getirmesi gerekiyor. Bazen Öyle bir iş modeli geliyor ki ya bunu herkes düşünür. O zaman da ekibe bakıyorum. Ya herkesin yapabileceği bir işten bahsediyorsak, o zaman bunu süper bir ekip yapıyor olmalı. O zaman ekibin kalitesi önüne çıkıyor? Yani girişimin tipine göre aslında baktığımız ana özellikler değişiyor. Ama bir tane söyle derseniz ya ben gerçekten etkileyecek bir şey bir yanı olmalı, bir yönü diğerlerinden çok daha iyi olmalı. Diyen hepsi ortalamanın üzerinde olsun ama bir tane sizi gerçekten etkilesin. Bu işin de dediğim gibi böyle bir gizli formülü de olmadığı için bu işte his dediğimiz, altıncı his diyeyim ben buna. Ama bunu yapay zeka sevenler eminim biliyordur. Altıncı hisin varlığı yokluğu kişiden kişiye değişiyordu. Bence altıncı his yıllar içinde edindiğim deneyimin sende bıraktığı tortu. Onu duyduğun zaman işte bu diyebiliyor musun? Yatırım yapmayanlar bu konuda kendini kötü hissetmesin, yatırım yapmıyor olabilirsiniz ama yıllardır nefes alıyorsunuz, bu toplumun içinde yaşıyorsunuz, ürünler alıyorsunuz, kullanıyorsunuz, birçok işin içindesiniz, gözüntünün önünde şirketler büyütüyordu. bunu herkes yapabilir, herkesin bu konuda bir gözü var, herkes tanıyabilir, sadece bizim gibi veya okunabilecek kaynaklardan okuyarak bunu bir sık yükseltebilirsiniz yoksa bu herkesin içinde var aslında bu seçim kritikleri. dolayısıyla tek bir şey yok birçok var duruma göre de değişiyor ee, bu söylediğiniz şey çok dikkatim çekti her birinde en azından bir tane böyle fark yaratan ve sizin dikkatinizi çekecek özellikten bahsettiniz evet. o özelliği şimdi ben kendimizden ya da diğer yatırımcılardan da örnek vermek istiyorum. Ee, çok fazla girişimle üst üste görüşme durumumuz olabiliyor. Bir günde bazen 10 hmm. tane sunum, 15 tane sunum dinleyebiliyoruz. Şimdi belki yarın öbür gün e, Fon Bulucu platformunda aynı anda 20 tane girişim yatırım turunda olacak. E, yatırımcı gözüyle bu zaman yönetimi nasıl olmalı? Yani bir girişime zaman ayırırken ya da incelerken o zaman nasıl yönetmeliyiz? Çünkü herkese aynı zamanı verdiğimizde bu sefer e, diğer girişeye zaman kalmıyor. Şöyle, ben orayı da çok evet. merak ediyorum. Tabii. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Şimdi benim sosyal e, arzularım, kaygılarım var. Yani olabildiğince insana destek olabilmek falan. Eskiden girişimciye şöyle de derdim. Yani aslında o iş olmayacak ama yani üzmeyelim insanları. Onlara da bir ya biraz da gaz vermekte yarar var. Yani bunu devam ettirsinler. Çok yanlışmış. Yani insanlara bir şey olacaksa olacak, bizce olmayacaksa da olmayacak demek lazım. Zamanı Onlara daha çok zaman ayırarak onlara iyilik yaptığınızı düşünmeyin insanlara yanlış izlenimler vermemek lazım yani neyse pat diye söylemek lazım zaten iyi bir girişimci bütün negatif kritikleri kaldırabilecek güçtedir ve bunlardan beslenir de bunlarla kendini geliştirir pat pat söyleyin çok da zaman harcamayın ama zaman verin mutlaka zaman verin herkes bir şans hak ediyor. Ama onu uzatmamak lazım. Pat diye geçmek lazım. Çünkü iyi bir yatırım ekosistemi şöyle çalışır. Deli sayıda yatırımcı var. Ki umarım binlerce olacak bu sizlerle beraber. Ama on binlerce de girişim var. Bunların hepsini tek tek bakarak bu her taşın altına bakarak yapılacak değiştiği değil. Zamanı olabildiğince havuza daha fazla elini sokup olabildiğince çok şeye bakmak lazım. Bence ana formül bu. O nedenle zamanı iyi kullanıp daha çok görmeye çalışın. Herkes kendince uzmanlaşmaya doğru gidebilir. Belirli alanlara yönelin. Belirli alanlarda daha doğru bir tarama yapabilirsiniz. Mesela bir şey beğeniyorsanız hemen onun rakiplerine gidin. Hemen onun rakiplerini araştırın. Ki karşılaştırmalı bir değerlendirme yapmış olun. Böyle Buna baktığınızda zaten hiç zaman yokmuş gibi çıkıyor. Biz kaç kişiyiz ekip olarak? Ve hala sürekli girişimlere bakıyoruz ve bakamadığımız her zaman baktığımızdan onlarca kat daha fazla. Hep bir şey kaçırıyoruz kaydısı oluyor. Kesin, kesin. Çok da normal. Ee, bir de şeyi merak ediyorum yine araştırma ve e, kriter konusuyla ilgili. E, bilgilerin doğruluğu konusu. Şimdi hani bizim formlarımızda biz epey vakit harcıyoruz girişimciyle. Daha doğru olsun işte projeksiyonu olabilir, Hı -hı. verdiği bilgiler olabilir. Ama yatırımcılar bazen şüpheye düşebiliyor, emin olamayabiliyor. E, girişimin verdiği bilgileri böyle koşulsuz, şartsız kabul etmek mi lazım güvenlik konusunda? Ya da o araştırmayı titizliği nasıl yapıyorsunuz yatırımcı yani, gözüyle? Ya yani şöyle düşünelim, girişimi tek bir e, gir e, yatırım ve tek bir toplantıda yapılan e, bir karar diye alınan bir karar diye düşünmeyelim. Bunu bir süreç gibi düşünelim. O yüzden hep bu Huni örneğini veriyorlar, bir eleme sistemi olduğunu. İlk gün sorulacak sorular belli. Çok basit. İlk his, ilk izlenim. Diyelim ki onu geçti. İkinci gün daha fazla detaya giriliyor. Üçüncü toplantıdan sonra artık kendinizin de araştırması lazım. Her zaman girişimci yanıltıyor gibi de onlara olumsuz bir bakış açısı getirmeyelim. Öyle hissediyor o. O öyle düşünüyor. O öyle olacağını varsayıyor. Mesela ben bayılırım pazar analizlerine hepsinin pazarı Maşallah 10 milyar dolar bunun altında pazar yok yani ne satıyorsun diyoruz e, araba kokusu satıyorum ama toplamdaki araba pazarının büyüklüğünü söylüyor bize. onun içinde sen küçücük bir parçasın. genellikle pazar büyüklüğünü yanlış ölçüyor Çünkü gönlü de öyle olsun istiyor ya bir miktar. O yüzden herkes kendi araştırmasını bu konuda yapmalı Örneğin rekabet slaytları olur her zaman bir tane grid kurulur böyle bir koordinat sistemi bütün girişimler hepsi de sağ üst köşededir mükemmeldir yani ve korkmuştu böyle rakipler yok gibi onlar minnacıktır. E tabi hayat böyle olmuyor demek ki iyi rakip analizi yapmak lazım. Diyorum ya yani bir şeyi beğeniyorsanız bir girişim beğeniyorsanız hemen rakiplerini bulun yerli yabancı kim o çok iyi bir bilgi verir. bu değerleme için de çok önemli bir şirketin değerini ölçebilecek bir baba yiğit, ana yiğit yok içimizde. Aynen. Hepimiz dahil olmak üzere. Ona bir fiyat biçebilecek varsa gelsin bakalım tutturabiliyorsanız. Demek ki biz çoğunlukla benzetme yöntemini kullanıyoruz. O girişim bunu yaptı, bu fiyatı aldı, buralara geldi. Bu o zaman böyle olur gibi. Bunu çok kullanıyoruz. Zaten doğru değeri bulmak için bile rakip analizini, benzer analizini İyi yapmanız lazım. Duya duya zaten göre göre insanın beyni yapay zeka gibi epey eğitiliyor. Zaten duyduğunuzda hemen anlayacaksınız. Bunu şundan söylüyorum. Hani dedim ya pazarı, pazar rakamlarını siz de doğrulayın. Zaten evet. 3-4 girişimden sonra o alandaki pazar sayılarına hakim oluyorsunuz. O alandaki KPI'leri öğreniyorsunuz. Ondan sonraki girişimler geldiğinde siz bazı durumlarda girişimden daha iyi biliyor Aynen. bile olabilirsiniz. Biz bunu tabii bir ekiple yapıyoruz. Daha avantajlı gibi duruyoruz. Ama ben şuna inanmıyorum girişimde. Kalabalık ekibi olan veya deneyimli olan daha doğru karar veriyor ya inanmıyorum. Bu tamamen biraz bu işte şans faktörü tabii var. Doğru girişimle doğru zaman karşılaşmak gibi. Artık o kadar büyük bir belirsizlik içinde hareket ediyoruz ki. Yani hepimizin bu belirsizliğe etkisi o kadar düşük ki biz dört kişi siz bir kişi bile olsanız aramızdaki fark o kadar büyük değil. görse kimse yılmadan yıkılmadan ufak tefek hataları da kabul ederek bu işte devam etsin. çok güzel çok güzel bir şey oldu şimdi ben yavaş yavaş portföy tarafına da geçmek istiyorum evet. böyle yatırımcılarımızın merak ettiği soruları sizin bakış açınızda değerlendirmeye çalışıyorum e, yatırımcılarımız bize işte ben sekiz girişme yatırım yaptım, işte 200 lira 500 lira bin lira portföy oluşturdum diyor. E, siz yatırımcı gözüyle portföyünüzü nasıl yönetiyorsunuz? Onlarda hangi noktalarda destek oluyorsunuz? Ya da nasıl bir yatırımcı profili sergiliyorsunuz? Tabii. Şimdi portföy deyince yani ben herkese portföy teorisiyle ilgili okuma yapmalarını artık okuma da kalmadı. Ben şahsen her şeyi bu video platformlarından izliyorum. Ee, yani zamanımın çoğu da orada geçiyordu. Çoğun da girişimcileri oralarda dinliyorum ee, ve bilgi paylaşanları da oralarda dinliyorum. Çok öneririm. Bunu mutlaka yapın. Bu, şu anda içinde bulunduğunuz canlı yayınlar gibi bunları kaçırmayın. Hepsini izleyin. Çünkü bilgi böyle alıyor. Ama yani özünde portföy şunu söylüyor. Birinci kural yeterli istatistiği sağlamalı. Örneğin biz diyorsak ki on girişimden birisi başarılı oluyor. Siz üç girişim yapıyorsanız kumar oynuyorsunuz. Yani demek ki en az 10 tane yapılmalı ki bir tane yakalayabilmek için mantıken yani. bunun adı yeterli istatistiği sağlayabilmek iyi bir iyi bir portföyün içinde yani bu alana özelleşmek bir, bir sürü e, ne diyelim exception var onlara girmeden söylüyorum ortalama çok ortalama konuşuyorum yani iyi bir portföyde 15 tane yatırım olmasını beklerim bir bireyin portföyünde de 10 tane olmasını beklerim bundan daha azı da olabilir ama biraz daha işinizi matematikten şansa kaydırdınız demektir. Bunu nasıl dağıtmalısınız? Yani mesela konu uzmanlığı üzerine gidiyorsanız daha az sayıda bile olabilir. Örneğin ben sadece e-ticaret girişimleri veya oyun veya üretim gibi sayı daha da az olabilir. Bununla ilgili ama jenerik bir dağıtımı yapıyorsanız portföyü buna göre dağıtmak lazım. Riski dağıtmak lazım. Burada birçok teknik var. Örneğin Aynı konuda birbiriyle rekabet edenlere yatırım yapılabilir. Çok önerilmiyor. Özellikle bizim gibi kurumlar ciddi bir destek sağladığı için konflikt oluyor. Yani birine yaptığını ötekine nasıl yapacaksın? Birinden duyduğun bilgiyi etik olarak ötekine vermemek yönetmesi zor bir konu. Ama bu bir teknik. Bunun gibi birçok teknik var. Mesela bazıları alanlara dağıtın. Bütün alanlarda yatırım yapın. Bir tane oyun, bir tane üretim, bir tane, üretin, bir tane yazılım. Bir tane şu. Bu da iyi, fena teknikliği hepsinde en iyi bulmaya çalışın. Bir diğer teknik, hiçbir şey bilmiyorsanız bilenleri takip edin. Bunun adı social proof. Sosyal kanıt çok doğrudur. Çok kez yanıltabilir insanı ama yani bildiğiniz, güvendiğiniz insanlarla beraber hareket edin. Portföylerinizde ortak yatırımlar bulundurun. Güvendiğiniz insanlarla. Dolayısıyla onların karar vermesine bir, bir miktar güveniyorsunuz. Dolayısıyla portföyde bir iki tane güvendiğiniz insanların yatırım yaptığı girişimleri de bulundurun. Bu da iyi bir portföy yaklaşımı. Birkaç tane mutlaka sizin çok inandım, çok sevdim. Bu da benim kendimin gerçekten istediği, dediğiniz olsun. Birkaç tane sayı girişimi olsun. Yani sayıları çok iyi gelsin. Ya o günkü satış rakamı, ya o günkü e, takipçi sayısı ya o günkü indirilme sayısı ortalamanın üzerinde gelsin. Birkaç tane matematik iyi işlediği girişim bulunuyor Birkaç tane çok sağlam ekibiniz olsun. Yani ne yapmaya çalışıyorum dikkat ederseniz. Bu bir teknik. Bunun gibi birçok teknik var. Her önemli alandan birkaç tane iyi yakalamaya çalışıyorum. Ekip çok iyi alan çok iyi. Bir kere mutlaka trendlerle örtüşsün. Yani ana akım nereye gidiyorsa örneğin Elektrikli araçların arttığı bir günde benzinli motorda %10 iyileştirme yapıyorum diyen bir start -up. Belki 20 yıl önce çok iyiydi ama bugün trendlerle örtüşmüyor. Dolayısıyla hep bir ana trendlerle uyumu da göz ardı etmeden portföy oluşturmaya çalışın. Yani bütün bunları koyduğunuzda iyilerin hepsinden 1-2 tane atmış olursunuz. Bu en jenerik portföy. Neye benziyor derseniz şeye benziyor borsada borsayla girişim ekosistemini benzetmekten hep kaçınırım ama <gülüyor> e, burada önemli bir benzerlik var borsada gidip endeksi satın almaya benziyor bu yaptığım teknik. yani her şeyin ortalamasını alıyorsunuz her iyiden biraz alıyorsunuz ama sektörel borsada sektörel fonlar da var Siz de öyle bir fon yapabilirsiniz veya borsada ünlü yatırımcıların takip ettiği listeler açıklanıyor yani bu neye benziyor bir bankanın Model portföy oluşturmasına benziyor. O model portföyleri alabilirsiniz. Aynı teknikleri burada da uygulayabilirsiniz. Bunu sadece fon için söylerim. Benzediği tek ya, tek yer, ile bunun benzediği ana yer buralar. Nasıl hmm. bir fon yapabilirim? Nasıl bir doğru düzgün bir dağıtım yapabilirim? Çok teknik var. Herkesinki kendine özel. Hmm. Bizimkisi tabii daha çok kurumumuzun destek olabileceği. Kurumun start startuplardan uzun vadede yüksek, kısa vadede düşük. Ama startupların bizim kurumlarımızdan elde edebileceği çok fazla ücretsiz veya çok ucuz hizmet, servis, katkı var. Biz onları maksimize etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 10 liralık değeri 1 liraya şirkete kazandırmış oluyoruz. Bu böyle bir verimlilik arıyoruz. Sizin de çok iyi bildiğiniz, çok uzman olduğunuz bir konu varsa... Mutlaka onun üzerine de gidin. Çünkü katkı yapabilirsiniz. İşte o tam melek yatırımcılık olur. Hı hı. İyi bildiğiniz bir konuda büyük destek oluyorsunuz. Böyle bir portföy bence, e, jenerik bir portföy başlamak için çok iyi. İşi öğrendikçe daha özel portföylere doğru da gidebilir insanlar. Yani seçenekler de arttıkça zaten. E, onları da daha fazla evet. gözlemlemiş olacak. Az önce bahsettiğiniz gibi yani insan beyni de bir yapay zeka gibi çalışıyor. Her gördüğünde Hani bu daha Tabii. doğru olabilir, bu daha yanlış olabilir diye bir mekanizma da geliştiriyor. Ee, bizdeki de girişim sayısı arttıkça muhtemelen yatırımcılarımız ben artık şuraya geçeyim, buraya geçeyim deyip e, bir, Tabii. kendilerince Tabii. tercihte bulunabilecekler. Ya, bir de hani çok vakit almak istemiyorum ama ana kural yatırımcılıkta hatta yapmaktan korkmayın. Neden korkun biliyor musunuz? Çok iyi bir girişime yatırım yapamamaktan korkun. Kötü bir girişime yatırım yapmaktan korkmayın. Ya bir tane kaçırırsanız, diyelim ki bu böyle çok güzel ıı, grafikler var. Genellikle yapılan yatırımların özellikle bu aşamada yarısının devam etmemesini beklerim. Kalan yarısının ortalama gitmesini beklerim. O %25'lik dilimde oynuyorsunuz zaten. Onun içinde yüzde %3'ü, 5'i zaten size esas parayı kazandıracak. Onu sakın kaçırmayın. Demek ki ana kural her girişimin başarılı veya ortalama iyi olması değil, birkaç girişimin çok başarılı olması. Dolayısıyla hep sıra dışılık aramamız lazım. Hep rakiplerine önemli bir üstünlük. Takım olarak, alan olarak, iş olarak, patent olarak, buluş olarak. Ama bir konuda hep bir yüksek bir iyilik arayın. Bu benim formülüm. Hı hı. Ve dayandığım temel de onda 1 kural. Yani 10 taneden bir tanesi bütün portföyü ödeyecek üzerine de iki üç kat gelir getirecek işte onu bulmaya çalışıyoruz yoksa on tane sıradan bulmaya çalışmıyoruz o zaman borsaya yatırırdık veya gider başka yatırım araçlarına gidelim tam bu noktayla ilgili normalde biraz daha ileride soracaktım ama konusu geldiği için sormak istedim biraz da keyifli bir soru hiç böyle pişman olduğunuz ya şu yatırımı da kaçırdık tam bu dediğinizin üstüne oldu mu neler yaşadınız orada ya şunu yaşıyorum ben kendi adıma Yatırım yaptıklarımızın çoğuna pişman oluyorum. Niye bunlara yatırım yaptık? Her günüm dertlerle, sorunlarla uğraşmakla geçiyor. Yatırım yapmadıklarımızın da birçoğunu duyuyorum. Onlara da pişman oluyorum. Ya bu geldi önümüze nasıl pas geçtik diye. Yani bu işin özü bu zaten. Her şeyi doğru bilmek mümkün değil. Mesela bazı büyük girişimciler veya bazı büyük fonların başarılarından bahsederiz. Onlar sizi yanıltmasın. Her şeyi çok iyi bildikleri için değil. Onlar çok büyük markalar oldukları için onun içine giren bir çekim oluşturuyor ve başka yatırımcılar da ona geliyor. Ama 15 yıl sonrasına bakmak lazım bunların tabii ki. Onlar sizi yanıltmasın. Sanki böyle her yani yaptığı girişimlerin yarısı çok başarılı gözüktü gibi. Biz uzun madeli bir oyun oynuyoruz. O yüzden kaçırmamaya, iyi kaçırmamaya çalışın. Kötünün içinde olmaktan yerinmeyin. Ama iyiyi kaçırmamaya çalışın. Warren Buffett'ın çok güzel bir lafı var. Kendimce. Diyor ki soru soran. Yani çok basit bir yatırım formülünüz var. Neden bunu başka insanlar yapamıyor veya yapmıyor? O da diyor ki kimse uzun sürede zengin olmayı beklemek istemiyor. Ben bekledim diyor. Yani bu yatırımların da uzun süreli olduğunu unutmayın. Önümüz yıl zengin olmayı beklemeyin. Bunlar uzun vadeli yatırımlar. Dolayısıyla içinde birçok sorunlarla yaşanacak pişmanlıklar olacak, hayal kırıklıkları olacak. Ana konu çok iyi bir şey kaçırmamaya odaklanın. Bizim çok var. Yani sağ sol. Nereden başlasam, hangisini kaçırdığımızdan. Var. Benim mesela kendimi herkesin karşı çıkıp benim yatırım yapalım dediklerim var. en berbat onlardan bakanlar var. Kendi şirketlerimizde pat diye böyle ilk gün şak diye gidenler var. E kaçırdıklarımızın içinde de ya sayılar uygun değil, daha çok erken falan deyip bizim olgun olmadığımız döneme denk gelip kaçırdıklarımız var. Şimdi daha çok yani yeterli bir de bu fon bulucu gibi ortamlarda, kitle fonlamada rakam da düşük olabiliyor. Yani olabildiğince çok işin içinde olmaya çalışır. İnsan yatırım yaptıkça da öğreniyor. Yatırım yaptıkça onunla etkileşim içinde oluyor. E herkes yatırımcısına bir merhaba demeyi sever. Girişimciler de bunu öğrendi. Dolayısıyla kaçınmayın. Yani olabildiğince çok yatırım bu işin aslında kuralı. Parayı iyi dağıtmak bu işin kuralı. Burada biz bir de yatırımcılara işte böyle etkinliklerle Twitter'da yine başka meclalarda da buluşma ve sohbet etme fırsatı sunuyoruz. Normalde işte evet. borsada büyük bir firma yatırım yapsalar, gidip işte Twitter'in yöneticisi bulup da soru soramazlar Ama Tabii. burada e, girişimcile birebir sohbet edebiliyor, Twitter menşinlerine evet. katılabiliyor. öyle dedi. Bir... Zaten onu diye evet. yani ya, bir borsa yatırımıyla benzediği yanı fon fon oluşturma şekilleri, teknikleri benzer yanları var. Ama bir şirkete yatırım yapmakla bir girişime yatırım yapmak arasında çok büyük bir fark var. Bir kere kişisel olarak Katılmak, etkileyebilmek, onun bir parçası olabilmek, yatırım kadar zevkli, önemli, insanı geliştiren bir şey. Ben yaşlandım. Daha önceki yıllarda birçok konuyu bildiğimi düşünürdüm. Şimdi gencecik girişimciler bana öğretiyorlar. Ben sürekli öğrendiğim için bu işi yapmaktan çok mutluyum. Dolayısıyla onlarla etkileşim beni gerçekten dinç tutan, beni kendi hayatında da iş hayatında da canlı tutan şey bu. Sırf bunun için bile yatırım yapılır. Sırf bu hareketlilik için bile yapılır. Bu etkileşim için bile yapılır. Çok teşekkürler. E, şey de merak ediyorum sizin fikrinizi. E, şu an bizim üzerine çalıştığımız konu işte bugün borçlanma tarafı da geldi. Diğer platformlar da katılacak aramıza ve böyle birlikte piyasayı büyütmeye çalışacağız. E, bu paya dayalı fonlama ekosistemli ve yatırımcı girişim bir nasıl etkileyecek sizce? Ve tam ben, ses kesildi galiba. Beni duyabiliyor musunuz? Şu an geliyor mu? Ha, şimdi geldi. Ee, ben e, herhalde şey bir internet gitti geldi. E, sorumu tekrarlayayım isterseniz. Yo yo duydum duydum. Ha, duydum tamam. yeni yapıyor. Ya şöyle küçük bir hikayemi anlatarak başlayayım. Çok eski zamanlar ben de yeni mezun sayılırım ve girişimci olmak istiyorum. Daha girişimcilik diye bir şey yok. Bir şirketle kurmadım. Gizli gizli iş yapıyorum. Yazılım kökenliyim ben, mühendislik. Yazılım yapıp satıyorum. Ee, girişim kurma fikrim var ve o dönem girişimci olanı dövüyorlar. Şirketlerin içinde eğer böyle işlerle uğraşıyorsan seni işten atıyorlar. Ben bunları yaptım. Zarfların içinde bana paralar geliyor falan. Tabi bu <gülüyor> süreçte yasalışı biledir belki. Ee, gönderiyorlar. İşte onlar bir şekilde hallediyorlar. Bugün biri geldi bana dedi ki yöneticilerden biri ya bizim şirkette birisi dışarıya yazılım yazıyormuş. Senin çevren geniş. Sen git onu bul. Ben de kendimim ama Sonra gittim deyince aradık aradık bulamadık. Arkadaş herhalde bıraktı bu işi diyor. Korkudan bıraktık tabi her şey. <gülüyor> yani Çok ya Şimdi inanılmaz bir şey ya biz kurum için girişimcilik programı diyoruz. Çalışanımızı hatta en iyi, atak, zeki olan çalışanlarımıza şirket kurdurup biz dışarıya gönderiyoruz. E yatırımcılık desen ya biz ne yatırımcılığı o dönemde böyle bir şey yok. Şimdi inanılmaz imkanlar var insanlara hem girişimcileri hem yatırımcıları. Peki e, kitle e, paya dayalı fonlama, kitlesel fonlama, borca dayalı, paya dayalı, ürünlere yönelik Bunların hepsi inanılmaz fırsatlar. Bunu değerlendirmemek büyük bir eksiklik olurdu. Kendimce şöyle söyleyeyim. Bu benim hayat görüşüm. Yurt dışında da, yurt dışında da uzun süreler bulundum yurt dışında da. O insanların da nasıl para kazandıklarını nasıl sıradan insanların faizliğin çok çok üzerinde Amerika'da faizler çok düşük yüzde bir iki onun yüzde on on beş ortalamayla yatırım yaptıklarını gördüm Ben varlıklı başarılıyla olmayanı olmayan şöyle ayırıyorum finansal bilgisi olan olmayan ve finansal sisteme erişimi olan olmayan diye ikiye ayırıyorum bu girişimcilik ekosistemi o kadar verimli aslında o kadar büyük gelirlerini elde edilebileceği bir yer ki, bugüne kadar parantez içinde nitelikli sayılan girişim, yatırımcının dışında hiç kimsenin erişimine açık değildi. Bu çok büyük bir fırsat. Bunda mutlaka yararlanması lazım. Bu bize neyi sağladı? Ben sporla da çok uğraştım. Çocuklarım da spor yaptı, takımlar yönettim, federasyondaydım. Biz hep havuzu büyük tutmak isteriz oyuncu yetiştirdiğimiz çocukları çok geniş bir havuzdan seçmek isteriz. Değil mi? E Yatırımcı 3-4 taneydi. Şu anda girişimciler şanslı. Çok fazla yatırımcı oldu. Bu arada yatırımcılar da şanslı. Bu yumurta tavuk hikayesi. E, yatırım olunca, yatırımcı olunca girişimci sayısı da artıyor. Bakın ekosistem nasıl hızlı büyüyor. Bugün bunları konuşuyoruz. 7 yıl önce parmakla sayılacak sayıda yatırımcı vardı. 3-5 tane doğru düzgün girişim vardı. O günlerden bugünlere inanılmaz bir fırsat. Ve bizim girişim ekosistemimizi dünyadaki 10 tane ana merkezle kıyaslayacak olsak bizim şu anda hiçbir eksiğimiz kalmadı. Regülasyon olarak, sistem olarak hepsi var. Yeterince olgun değil. Bunlar zaman içinde olgunlaşacak. Yatırımcılarımız bilgilenecek, deneyimlenecek bu konuda. Ama hepsi var. Şu anda Amerika'ya da gitseniz elinizde bu imkanlar var. Hatta kitlesel fonlama orada çok geç çıktı. Az önce sohbet ederken gündeme gelmişti. Biz 8. ülkeyiz. Ben evet. o kadar önde olduğumuzu bile düşünmüyordum. Yani bu fırsatı bunun bir fırsat olduğunu bir kere farkına varmak lazım. Bu önemli bir fırsat. İyi kullanmak lazım. Olabildiğince de insan yaparak öğreniyor. Onu da unutmayın. Kimsenin de kimseden çok da büyük bir bilgi fazlası yok. Zaten o kadar büyük bir belirsizlik ki bildiğiniz miktar bilmediğinizin içinde o kadar küçük kalıyor ki. Dolayısıyla neredeyse hepimiz eşitiz. Bizim bildiğimiz de sizden çok da fazla değil. Ee, Benim sana... Tamam. Git yine bir gitti geldi. Ee, evet. Yani dediğiniz gibi bazen işte yatırımcı sohbetlerinde de çok duyuyorum ben. İşte belirsizliği nasıl tespit ediyorsunuz ya da bu girişime nasıl karar verdiniz diye. Ya biz verdiğimiz kararlarda dediğiniz gibi bildiğimiz bilgi %99.9'unu da bilmediğimizden çok daha fazla oluyor. E, bu evet. yüzden de hep bir belirsizliğe yatırım yapıyoruz. Evet. Genellikle belirsizlik çok daha büyük. O nedenle işte bir yapılabilecek şey olabildiğince kendiniz de araştırın. Belirsizliği azaltmaya çalışın. Bizim bir listemiz var. O belki yardımcı olabilir yatırımcılara. Riskler listesi. Nelerden risk hangi adımlar risktir? Örneğin bunu üretebilir mi? Bir risk. Bu söylediği patenti alabilir mi? Bu teknik aşamayı geçebilir mi? Pazar onun dediği gibi tepki verir mi, vermez mi? Bu bir risk. Rekabet ondan daha hızlı büyür mü? Bu bir risk. Bütün riskleri yazın. Bu bize belirsizlik listesini veriyor. Biz bu belirsizliklere karşı mücadele ediyoruz. Bu arada takım riski. Bu takım beraber devam eder mi? Aralarında kavga eder mi? Bu, bu arkadaş söylediğini yapabilir mi? Bunların uyumu olur mu? Bunlar diyorlar ki parayı verin insan alacağız işe. Alabilir mi? Almak o kadar kolay değil. Bu çok risk var. Bu riskleri yazın kağıda. Hangilerinde geçtiğini de yazın. Ne kadar çok elimine edebiliyorsanız o kadar belirsizliği e, azaltıyorsunuz. Tabi belirsizlik azaldıkça... Ee, rakam büyür, şirketin değeri büyür. Zaten şirkete değer veren şeylerden biri ne kadar bilmediğimiz şeyi sonucunu gördük. Bu şirkette ne kadar hala bilinmedik şeyler uğraşıyor. Mesela ben size bir sözleşmeyle garantileysem bu şirket 10 kat büyüyecek. Büyümezse ben öleyeceğim parasını. Herhalde hiç soru işareti olmazdı değil mi kafada? Herkes buna bir para koyardı. Değerinde pat diye çıkarırdı. Demek ki belirsizlik içinde hareket etmeyi öğrenmek ilk geliştirmeniz gereken yetenek bu. Ve riskleri yazmak, bu risklere göre hareket edebilmek ve kimsenin görmediği riskleri önceden görebilmek. Örneğin hı, bence bu takım kendi aralarında anlaşamazlar. Bak bunu erken gören şanslı. Veya en önemli şey söyleyeyim bir yatırımcı diğerinden ayıran borsa gibi düşünün. Herkes aynı bilgilerle SPK'ya bildirilen bilgilerle hareket ediyor. Ama bazen bir kişi diyor ki benim kimsenin bilmediği bir konuda bilgim var. Örneğin ben rakipleri analiz ettim kimse etmedi. Ben sayılara çalıştım kimse yapmadı. Veya ben ekibi tanıyorum. Onların yöneticisi benim amcamın oğlu. Onun da şöyle bir sorunu var. Bir bilgi buna edge diyor yabancı. Bir kritik bir bilgi. Kimse bilmiyor ben biliyorum. İşte o Kesinlikle senin yatırım yapman veya yatırımdan kaçınman için diğerlerine bir üstünlüğü. Dolayısıyla her girişimde bunu bulmaya çalışır. Başkalarının bilmediği, senin bildiğin veya senin yatkın olduğu ne var? O yüzden genellikle yatırımcı iyi bildiği konularda yatırım yapmaya çalışır. Çünkü olabildiğince riskleri elimine eder. Mesela neden internetten çok para kazanmış girişimciler kendileri de yatırımcı oluyor? E çünkü çok fazla riski, biz anlamazken onlar anlıyor. Onlar internetin nasıl tepki vereceğini biliyor. Veya son dönemde sosyal medya kökenli girişimler, oradaki pazarlama araçlarını iyi kullananlar veya oyuncular neden biliyorlar? Bizler bilmiyoruz ama onlar bundan geçtiler. Demek ki bize göre bazı risklerin elimine edildiğini söylüyor. O yüzden zaten demiştim ya, portföyde bazen, bu uzman, bu biliyor dediğiniz insanların yatırımlarında da yer almaya çalışın. <gülüyor> Esas bazı konularda bilginiz varsa, bilginiz veya deneyiniz, onda mutlaka yatırıma yansıtı. E, bu söylediklerinize ben bir ek yapmak istiyorum. E, şimdi e, çok ciddi sayıda bir başvuru alıyoruz. Çok fazla girişimle görüşüyoruz. Hı hı. Formlar doldurulurken girişimin en çekinerek yazdığı alan genelde bizdeki riskler kısmı oluyor. İşte mesela ben Tabii. sohbet ederken sorduğumda söylüyor aslında. Ama işte ben o riski yazarsam yatırımcı ne der? Ben o riski yazarsam e, işte yaparlar mı diye soru, soru şartları oluyor. Biz de onları yazmazlarsa çıkartmayacağını söylüyoruz. Sonra yazdırıyoruz. Tabii. Bu bakış açısı sizce hani girişimci tarafında nasıl olmalı? Yani her şeyi şeffaf bir şekilde vermeli mi? Yoksa e, böyle kaçak dövüşmek doğru mu onlar için? Kesinlikle kaçak dövüşülmemesi gerekir. Neden? Eee Özellikle bu seviyede giren girişimcilerden, şey yatırımcılardan girişim katkı bekler. Dolayısıyla Hı. tamamen bilgisiz ve hiçbir katkısı olmayacak birini kandırabilirsin bu sayılarla. İyi de öyle birini yatırımcı olarak ister misin onu da tartışmak lazım. Bir diğer bakış açısı, şimdi diğer taraftan bakalım. Yatırımcıyım, sizler de öylesiniz. Ve bakınca görüyorsunuz. Yani burada riskler var. Ve bu arkadaş bunları belirtmemiş. Ne olur? Ben takım puanını düşük veririm kafamda. Bu insanların manipülatif olduğunu, yarım ben yatırım yaptıktan sonra benimle paylaşacağı bilgilerin doğru olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla girişimci olabildiğince önemli olan konuları paylaşmalı. Neyi paylaşmamalı? Makyajı paylaşmamalı. Örneğin, Küçücük bir risk var veya küçücük bir şey var. İşin akışına çok büyük bir etkisi yok. Ee, ama o, onu bir başkası çok büyük bir problem olarak görebilir. Yani bunları şeye benzetiyorum ben. Makyaj yapan bir insanı veya iyi kıyafet giyen bir insanı. Yani boyun kısaysa işte çizgili giyme veya şunun gibi. Çok da ne anlarım yok bunlara. Bana bir bakın Allah'a. <gülüyor> ben ne anladım doladan. <gülüyor> ben... Hele güzellik konusunda son söz, söz <gülüyor> söyleyecek son insanımdır ama. Hani işin makyaj kısmındakileri ben çok önemsemezdim. İşin köküne, ana damarına inen her şeyi söylemeli, sorularla bulunmasına yardımcı olmalı. Çünkü uzun süreli bir ilişki içine giriyorsunuz. Birilerini kandırarak buna çekmenin hiçbir amacı olamaz. Hatta bunu ben görüp sezdiğim zaman burada bana yanlış bilgi veriyorsa ben onu direkt elerim. Böyle bir insanla çalışılmaz derim. Çünkü 10 yıl belki beraber olacağız. Belki 5 yıl beraber olacağız. Dolayısıyla bütün bunları duyunca ben doğru bilgiyi, girişimcinin doğru algıladığını, hatta dedim ya bazen kendileri iyi niyetle hata yapıyorlar. Ne kadar doğru algılayıp bana doğru ilettiyse ben takım puanına o kadar yüksek veririm kafamda süper çok güzel bir cevap oldu şimdi iki üç tane soru var Ben onları e, sorayım size sonra bir 8 dakikamız var başka soru gelirse onları da aktarırız e, sürekli girişimci eğitim alıyor fakat içinde bulunduğumuz durumda yatırımcılarla oluşan kuşak farkından dolayı yatırımcılar risk almayı istemiyor e, ülkemizde yapıl çıkmıyorsa sorun biraz da Mike, Mike Markkula markula gibi yatırımlar olmaması değil mi şimdi e Önce sondan başlayalım yani yatırımcı girişimci olayından başlayalım. Elbette neden e, kitlesel fonlama gerekli? Ne dedim ben size ben hani Amerika'da uzun süre kaldığım için o örneği veriyorum. Yani bireysel yaşadığım için o örneği veriyorum. Hayranlık diye düşünmeyin bunu. Benim çocuklar işte bu soke oynuyordu orada. Gerçekten oranın köyü denecek bir yerdeyiz. Ve oradaki insanların çoğu tarımla uğraşıyorlar. Ve bu tarımla uğraşan insanların neredeyse hepsinin teknoloji yatırımları var. Kazandıkları paraları buraya aktarmışlar. Bu bir düşünce yapısı. Bu bir rekabet ortamı. Şimdi bir tane yatırımcı bin tane girişim olunca e, tabii doğal bir paylaşım olmuyor. Yani orantısız bir güç dağılımı oluyor. E, yatırımcıya da haksızlık ne yapsın? Hepsine mi yatırım yapsın? Ama ne olmaya başladı? İşte sizlerle beraber yatırımcı sayısı arttı. Ayrıca şu anda biz yatırımcı tiplerinden çok konuşmadık. Zamanımız yok. Çünkü onu başka bir gün yaparız. Corporate yatırımcılar var. Bunların sayısı son dönemde beşer beşer artıyor. VC'lerimiz şu anda fon kuranların, Türk fonu kuranların sayısı onar onar artıyor şu anda başvurularda. Yani çok daha doğru düzenli bir ortam geliyor o yorum doğru yatırımcılar yapmadılar bunlara yatırım yani o şekli doğru değil ama yatırımcı sayısının azlığı bu konuya akan paranın azlığı bir sorundu şimdi bu çözülüyor bu arada çok büyük bir miktar parayı birkaç kişinin yönetmesindense ben çok mu demokrasi odaklı bir insanım bilemedim ama sizler gibi paranın daha küçük boyutlara parçalanıp çok kişinin yatırım yapmasını sağlıklı buluyorum. Çünkü 3 kişinin bütün dünyayı bilmesindense binlerce kişinin kolektif bir şekilde değerlendirme yapması daha doğru olur. Bu ikincisi risk alma algısı. Risk alma algısı şöyle artıyor. Yine e, bu konudaki ulum pazarlar ki İsrail ve Amerika Örnek göstereyim iki tane ama aslında Finlandiya'da çok iyidir falan. Buralara, buradaki webinarlara katılıp oradaki startupları falan tarayın diye bu isimleri getiriyorum. Londra, Berlin, Finlandiya çok iyi işler çıkıyor oralardan da. Hı hı. Ee, riskle ilgili de şöyle bir durum var. Niye daha fazla para veriyor Amerika'daki yatırımcı? Ya bir girişimcini, iyi bir girişimcinin bir e, yatırım turuna talep ettiği paranın 10 katı teklif ediliyor. Çünkü o kadar çok yatırımcı var ki. Yani girişimci yatırımcıları seçer durumda. Doğal olarak yatırımcı da risk almak zorunda. Yoksa öyle beleş bir yatırım yok. Aman kimse yok da en iyiydi bana kaldı. Şimdi bizde de öyle olacak. Göreceksiniz. Ve oyun eşitlenecek. Buna ev piyasası için derler. Alıcı pazarımı var, satıcı pazarımı var. En güzelini onu Dengeli bir pazar olması olur. İşte sizlerin katılımıyla Paranın artmasıyla, karlılıkların artmasıyla çok daha fazla para bu sektöre girecek. Bu sizler için iyi kısmını söyleyeyim. Exit etme şansınız çok daha artıyor bir 10 yıl öncesine göre. Girdiğiniz yatırımlara başkaları da yatırım yapacak. Şansları artacak. Artık exit etme şansınız artacak. Biz çok daha dengeli, olgun bir pazara doğru gidiyoruz. Siz de çok doğru zamanda bu işin içine giriyorsunuz. Sizler 10 yıl, 15 yıl sonra bu işe girenler için... O kadar çok fırsat olmayacak. Veya fırsatlar için rekabet çok daha yüksek olacak. Şu anda biraz daha yatırımcının elinin güçlü olduğu bir durumda bu işe giriyor bu işe girenler. Evet. Ama girişimciler için söylüyorum. Sizin için de güzel haber var. Sayı her gün artıyor. Para da her gün artıyor. Aynen öyle. Hatta geçen gün işte yatırım hiç olmadığı kadar kolay erişilebiliyor gibi bir yazı okumuştum. E, yatı Hı -hı. sayılar arttıkça e, bu kalite ve daha hızlı paraya evet, inşallah evet. artmış olacak Evet kesinlikle şey bir size özel bir soru var e, son dönemde hangi alanlarda girişimler dikkatinizi çekiyor radarınızda nasıl girişme var şu Aslında bu soruyu herkese sormanız lazım Yoksa yanlış yönlendirme olabilir yani birçok yatırım var ama Birçok alan var ama hani söyle dediniz diye birkaçını söyleyeyim ama bu konuları iyi bilmek lazım. Benim takıntılı olduğum konulardan birisi sürdürülebilirlik, çevre, sürdürülebilirlik ve bunların uzun vadeli etkileri. Ben bu alanın ciddi yükselişte olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> bu konuda da sürdürülebilirlik konusunda da birçok alan var. Mesela bir tanesi ileri malzemeler. Aslında dünyaya zarar vermeyen ileri malzemeler. Bir tanesi dönüşüm startupları. Ee, var olan atık ürünlerini alıp dönüştürülmesi startupları. Mesela tekstilde bu konu çok gündeme geliyor. Çok büyük bir dünyaya etkisi var e, tekstilde yapılan çalışmaları. Ama her şirkette bunun farkında ve bunu de değiştirmek istiyor. Dolayısıyla çok güzel dönüşüm startupları var. Çok iyi, çok çok iyi ileri malzeme startupları var. Mesela şu kelimeyi duymuşsunuzdur belki. CRISPR isimli bir teknik var. Bu canlı varlıkların DNA'sını değiştirebilen ve bu DNA ile sentezler yapabilen yani canlılardan alınan DNA örnekleriyle ileri malzeme yapabilenler var. Bunlar çok iyi Türkiye'de de var bu arada. Ben mesela zamanında yine farklı konular olsun diye yapay et işini yani laboratuvarda üretilen et işini çok sevmiştim ki geçti onun zamanı. Amerika'da patlama yaptı bu şirketler. Zaten bu hayvanların kesim şartları şu bu falan da pek insancıl da değil. Ona da büyük kalitesi var. Burada yapay derken tamamen daha sağlıklı, daha iyi falan demek istiyorum. Yani ne, şu, şu, şu ana temayı görebildiniz mi benim bakışımda? Ben sıra dışılık arıyorum. İşte o hani dedim ya. Hani sıra dışıların şansı daha yüksek oluyor ama batma veya başarısız olma ihtimali de yüksek. Bu benim stratejim. Bu benim bakış açım. Olabildiğince sıra dışı olsun, riski de yüksek olsun, getirisi de yüksek olsun. Bakış açım böyle ve trendlerle ölçüsü. Şu anda sürdürülebilirlik özellikle Avrupa'da belki de bir numaralı trend bir numaralı akım o. Dolayısıyla onunla ilgili şeyler çok çok iyi gidiyor ama e sadece buna bakıp karar vermiyor, aman ne olur o öyle dedi işte adama bak kendi felliydi, biz de ona güvenlik girdik. Bu yatırım için hep söylenen şey size özel, sizin bildiğiniz, sevdiğiniz, içinde olmaktan zevk aldığınız işler olsun. E, Vallahi Metin Bey ağzınıza sağlık. E, normalde ben hani birçok yayın bittiğinde üzüldüğüm oluyordu ama bugün e, daha da üzüldüm süremizin evet. dolduğuna. E, çok keyifli bir sohbet oldu, e, değerli bilgi ve deneyimlerinizi dinledik. Yorumlarda da çok güzel yorumlar vardı. Sonradan izleyecek insanlar için de çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok sağ olun zamanınız için. Ben teşekkür ederim. Bu arada sizi de Türkiye'deki bir ilki yaptığınız için ve sizden sonrakilerin önünü açıp yol çizdiği için de tebrik ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizden böyle şeyler duymak çok kıymetli. Yarın öbür gün yine başka yayınlarda daha detaylı sohbet etmek için yine sizi buralara çağırabiliriz. Evet. Çok mutlu olduk. Evet. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.